Hey. Alsan da gitsem harbiden Ellerimi tutup da gelir misin sen sahiden hey. Hey. Kalbinden tekleyim seversen ben. Koşarım ben sana düşünmeden Düşemeden sararım seni yörüngende Yüzdar bir asıladı gönlüme Bir parça sanki sen. ömrümde ben. Sorunlar çözülüyor gördüğümde ben. Gülüşüyle büyülüyor kimdim ben Kalbinden geçenleri bir bilsen bir yılar benim her Seviyor Seviyorsan hadi çal her telden Rüzgarlar esiyor hep tersten Geçmem geçmişe dalıyor yine, yüzün. Yine dalıyor yine üzün yoksun geceler yine küs küsür gün yedi bu beden yüreğimde istediğiniz benimde Geçmişe dalıyor yine üzün yoksun geceler yine küs küsür gün yedi bu beden yüreğimde istediğiniz ezberimde Senle güneşli dünya bursa sultan göster rüya. rüya yoksa hiçime durma susma Hayalim yoksa susma. Uzmu olmaz Bakma Gökyüzüne kalbin sığmaz Olmaz Gözlerine bedel konmaz Enkazdan sığa çıkar umutlar Sen bu beden boşken sen Düşsen cennetinden gözlerime Üzerime üzerime geliyor duvarlar Nefes alamıyorum gel beni kurtar Bazısı ya sevelim görsün gözlerin zaman ayırdım Üstüne titredim üşüyorsun sandım Yaktım yüreğimi papatide olsan Kopartmam seni Geçmişe dalıyor yine yüzün Yoksun geceler yine küskün sürgün Yedi bu beden yüreğimde Listeliğiniz benimde Dalıyor yine hüzün Yoksun geceler yine küsün sür Gün yedi bu beden yüreğimde İstediğin ev benimde